Pek çok yerde aslında e, senin olduğun bilinmeden işte e, Türk biri bankayı hackledi şöyle oldu böyle oldu diye haberler yapıldı ama sen bunları ilk defa burada anlatacaksın. Evet. Hazırsan ilk sorumuzla başlıyorum. Hacklemek nedir? Kaba tabiriyle hacklemek bir şeyi değiştirmek, bozmak, darbeye uğratmak gibi tanımlanabilir. Yani bu heklemek aslında bizim bildiğimiz gibi ya da işte televizyonda gördüğümüz gibi işte bir bir bir yerde oturuyor ve tak tak tak tak yaparak olan bir şey değil. Yani senin fiziksel olarak da aslında bu heki yapabilmek için bir şeyler yapman gerekiyor. Doğru mu? Çünkü kendi yani içinde SSCB'de kıssanız çok ki az. Çok tarafta var ama en çok tercih edilen şu tarafı da var. Evet, sosyal abi. mühendislik dediğimiz taraf. Sosyal mühendislik Kişinin fiziksel olarak da harekete geçtiği, eyleme geçtiği bölümdür. Yani sen bir kişiyi hackleyeceksen o kişinin hayatını da takip etmen gerekiyor. Stalker dediğimiz olay aslında buradan geliyor. Çok iyi stalker olman gerekiyor. Yani çıkıp bakman gerekiyor. Kapıyı aralaman gerekiyor. Ben deyip videosunu çektikten sonra bana 500'e yakın mail gelmişti. Bu arada sözlerinize yani dikkat edin. Herkes. Ben hackerım işte. Sen videoda şunu yanlış göstermiş ol. bilmem ne Ama I bu 500 mega. tane mail atan kişiden %99'u <gülüyor> sizin de tabir ettiğiniz Lamer. Lamer. Lamer yani gerçek Lamer. hacker olmayan hacker olduğunu iddia eden kişiler mi diyoruz bunlara? Bu işlere girdiğim zaman da ben de aslında Lamer'dım çünkü oradan başlamak gerekiyor. Yani bugün sana mail atan Biz ona bayağı yıllarca Lamer dedik bu arada. Hacker'lar olacağım. İkimiz de bilemeyiz bunu. Bu de kaçarken doğru, bunu böyle Lamer Lamer Lamer. Böyle internette hackerların sıralaması olan bir platform bir şey var mı? Yani senin bu söylediklerinin gerçek olduğunu nickinle görebileceğimiz bir platform var mı? Kişisel icraatlarımız hiçbir zaman hiçbir yerde yayınlamayız. Ben banka ekledim. Gidip bunu hiçbir yere reklammayı yer yapmam. Banka ekledim diyor ya. Yapmam. Ama Bankahakim. o lemur olduğumuz dönemlerde, <gülüyor> dönemlerde ve ondan sonraki dönemlerde hacklediğimiz web sitelerini mirror aldığımız bir site vardı. ZoneH dünya sıralaması diye geçiyor hatta. Orada nikimle beni aratanlar, Karun diye aratanlar orada yaptığım icraatları görebilirler. Devlet web sitesi de hacklemiştim daha önce. Onların kayıtları da orada duruyor. Bu işlere girdiğimiz zamanlarda belki de şimdi o dönemin kişilerinden izleyenler olur. O zamanlar yani ismimiz her yerde geçiyordu ve benim arkadaşlarım vardı. Sadrazam vardı mesela. Legendry vardı. Siz birbirinizin A, bildirin, gerçek isimlerini bir şey bilmiyorsunuz. Sadece ee, nickler Kafana göre. Biz, biz. Şimdi ilk başta ya tabii evin iyisini abi kendisi biliyordur. <gülüyor> ne oldu abi oldum ya kardeşim. Cordy <gülüyor> ne olur dikkatli ha, ne konuş. Oldu? Aa Cordy'nin sisi gitti. Ne oldu acaba? Ee? Hayır kral en iyisini tabii ki o biliyordur. Ben çok hakim olmadığımdan soruyorum. Şimdi ilk başta biz böyle şeylerin, icraatlerimizin reklamını yapmayız, söylemeyiz dedikten sonra tüm icraatlerime şuradan ulaşabilirler. Ya belki bu işin rasyonu budur ben. Kardeşim git kendi yayınında konuş. Amcik benim yayınımda niye konuşuyorsun sorguluyorsun bunları. Allah Allah. Gitecek şimdi yayınım kapandı diyecek. Çoktu. Sevgili Zosyete izliyorsa döneminde olduğumu bilsin. Mesela Hexpoter izliyorsa onun döneminde yaşadığımı şu anda bilir. Yani az çok nickimi de hatırlarsa kim olduğumu da bilir. Ama ben hiç deşifre olmadım. Onlar deşifre oldu. Siz bu kişilerle iletişimi nasıl kuruyorsunuz? Yani normal Whatsapp'tan ya da MSN'den konuştuğunuzu düşünmüyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Genelde kendi servislerimizi yazarız biz. Baştan başlayacak olursak dediğim gibi IceQ, IRC, MSN'den konuşuyor Daha sonra biraz daha bu işlere yatkın olduktan sonra biz artık kendi servislerimizi yazmaya başlarız. En büyük yanılgının birisi şu: İnsanlar Deep Web'e sadece Tor browser'la girildiğini sanıyor. Deep Web Tor browser değildir. Deep Web internetin ve bu mecranın en karanlık yeridir. Darknet diye geçiyor zaten. Asıl Darknet'tir. Darknet'e bağlamak için sadece Tor browser gerekmiyor. Tor browser'a girip de oradan herhangi bir siteye girip illegal galiba girdiğin zaman sen Deep Web'e girmiş olmuyorsun ki. Bu bir basamak. Bunun yüzlerce basamak gibi düşün. Yani benim videoda girdiğim Deep Web, bu Deep, deep Web'in ilk basamağı. İlk basamağı. Sen sadece Thor'dan varıyorsun. Ama tor bir servisdir aslında. Lan orijinal Protokollu sesi geldi adamın. Gizliye esas alır. Arveri Ar şey ne yapıyorsunuz? Yapamaz. Biz bu servis üzerinden kendi iletişimimizi kurmak için. Yok gelmedi abi gelmedi. Gelmemiş gelmemiş. Yaparız. Terminal konutlar <gülüyor> yazarız. Oluştururuz. kiralarız. O serverlara giriş için user name'ler, tanımlarız. Evet dijital bir dünya ama o room'ları kimse bulamaz. Çünkü bunlar fiziksel olarak dağıtılır. Mesela gidersin bir kafede bırakırsın onu. İnternetteki bloguna dersin ki şu kafenin şu kısmında ben bir kağıt bıraktım. Gidin o kağıdın üstünde IP adresi yazıyor. Oradan bağlanacaksınız. Girmek isteyen oradan girer. Ama git onu almak zorunda. Gerçekten Mr. Robot'ta izlediğimiz gibi şeyler var. Var. Peki şu doğru mu yani Deep Web'de ben son videomda dolandırıldığım için Deep Web'e ilk girişimde dolandırıldığım için Deep Web'deki şeyler sahte mi genelde dolandırıcılık mı? Şimdi... Yani şunu yapabiliyor musun? Gerçekten hep söylendiği gibi Deep Web'de birini öldürtebiliyor musun? Pasaport satın alabiliyor musun? İşte yasal olmayan şeyler satabiliyor musun? Hayır. Hayır. Çünkü ne dedik? Darknet. Nedir Darknet'in açılımı? Türkçe bakalım. Karanlık ağ. Zaten adından anlaşılacağı gibi buradaki işler karanlık. Ve sen şöyle düşün. Ben sazan diyorum sana o konuda. Çünkü atanı buldum o, işte bu arkadaş. Oradaki <gülüyor> amacı seni avlamak. Bunların hepsi tuzak. Çünkü insanlar Darknet hakkında işte söylenenler. Başka gidiyorlar. kimse o kadar hasar ne bırakamazdı. Aa, ben hacker kiralaya bulayım. Ben gidip pasaport alabilirim. Alamazsın. Onlar sana verilmek için değil. Onlar senin tokatlamak için yapılan hareketleri zaten. Sen hiçbir zaman... Darknet'in o ayağına gelip birinci basınlığına geçip orada hiçbir zaman bir hacker kiralayamazsın. Hiçbir zaman kiralı katil bulamazsın. Hiçbir zaman orada sana direkt doğrudan içerik sunucu bir insanı bulamazsın. tamamı değil. bir tuzak silsilesi ve bunlar bilinçli <gülüyor> olarak hazırlanıyor. Çünkü oradaki hackerlar Adam biliyor banka zaten. Diye i̇nsanlar gelecek bu Darknet diye buraya girecek benden bunu isteyecek. Parayı gönderdiği anda Ama tamam biz o kadar koruma şeyle falan uğraştık abi yani. bile yok. Benim girebildiğim Deep Web'in Darknet'in <gülüyor> <gülüyor> e, benim girebildiğim kısımlarını doluk olarak kullanıyorlar ve oradan evet. insanları dolandırıyorlar. Ama gerçekten yalnız yüzüm sonra 23 çikolaytıram var. Derin gibi alt katlara <gülüyor> Orada ulaşıp oradan işte farklı <gülüyor> insanlarla 23 <gülüyor> çikolaytıramız var bir kardeşim bir ayık olun. konuşarak aslında. Bunu gerçekten yapabiliyorsun. Ama yapabilmek için alt katmanlara inmek mi gerekiyor? Kesinlikle. Ben bile şu anda anlatamam bunu. Niye bildiğimi paylaşayım ki? Bunu herkes bilseydi ne olurdu? Berbat bir şey olurdu. Özel hayat denilen bir şey kalmayacak. Yani aslında bu çok kötü bir şey. Benim özel hayatım yok. Sevgilimin özel hayatı yok. Çünkü her şekilde görebiliyorum onun özel hayatını. Ve bu rahatsız edici bir durum. Evet etik değil ama bazen mecbur kalıyorsun, hackliyorsun. Sevgilinin ne yaptığını her yaptım. şeyini takip ediyorsun. Ve mutsuz <gülüyor> oluyorsun. Özel hayat denilen hiçbir şey kalmıyor. Benim için hiç kimsenin özel hayatı yoktur. İstediğim anda istediğim biriye ulaşabiliyorum. Ama şu anda... Abi bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle bakayım. <gülüyor> Tam olarak şey değil mi? Benim için kimsenin özel hayatı yoktur falan böyle. E, Eightborn için ben değil miyim? Mesela ben şimdi sevgilimin e, telefondaki mesajlarını veri tabanından okuduğum zaman hack yapmış oluyor muyum? Ben bunu merak ediyorum. Allah, <gülüyor> Allah. Ya, ya sonuçta adını, var zaten okuyacaksın bize. Sen devlet. Şimdi bir dakika. Devletmem mi? Arkadaşlar, e, şöyle bir şey var. Zikran'ın veya şu an Discord'tan konuşanların söylediklerinden kesinlikle alakam yok. Bunu bir söyleyeyim. <gülüyor> bizim böyle bizim bizimler. De. Alakamız yok. Ben bu arkadaşlar, konuk, izleyicilerim çekilişle birlikte buraya çıktılar. Ee, söz hakkı verdik, istedikleri gibi konuşabilirler. Ee, Zikre yaş kaçtı bu arada kart dostum? 32. <gülüyor> dostum! 32. <gülüyor> İsim neydi senin? <gülüyor> <gülüyor> eee... <Ben, ben gülüyor> Turkan Neyse o bu değil de <gülüyor> Arkadaşın şu canım kardeşim şöyle bir konusuna değineceğim diyor Ölümün ki bilmiyorum <gülüyor> ne neysin <Söyle. gülüyor> nereden nereden gel alo da, buldu buldu bizi buldu Buldu mu bizi dal discord'a geldi abi kısabulumuz eklendi lan <gülüyor> ayarınızı ben kaldım ya bu reine kanka lan. dur zikreyle yüzlaşıyorlar kanka şimdi onur'la cevap ver bu ananın sikmeli mur ah Elimi vurdu. Onurla cevap ver şimdi buna. Yok, duydun duydum zeka? Onurla cevap ver buna oğlum ben ne diyeyim aman yapayım. Onurla cevap nerede ya? Akşam çektiğiniz birilerde seni yakaladım. <gülüyor> Komik diyeceğim. Ya bırak az önce <gülüyor> Paradis ile <gülüyor> parayı D'ye bağlayıp gene espri yapan sensin ya. Bir sus Allah'ın Şimdi şunu söyleyeceğim. arkadaş shaker ve diyor ki özel hayatımız kalmıyor yani. Kız arkadaşımın bile, sevgilimin bile e, tüm datasına erişebiliyorum diyor yani mesajlaşmalarına, internetlik yazışmalarına falan. Şimdi buna bakmak istemediğin zaman bakmazsın. E, ama ben de onun yerinde olsam bakardım falan. İmkide toparlıyor değil mi? Merak abi. Merak, işte öyle bir gücün olsa bakar mısınız? Bak, Bakayım. ben bakmam. Şu anlamda Bakayım. bakmam. Bence bir şey deşmek, insan her zaman mutsuzluk getiren bir şey. Yani evet. bakayım güveniyor muyum, ee, işte beni aldatıyor mu, bana yalan mı söylüyor, ne bileyim birileriyle konuşmuş mu? Bunları bilmek size çok bir şey kazandırmaz. Belki de sikko sikko kuruntularınız yüzünden e, çok güzel giden bir ilişkinizi boka saracak, sardıracaksınız yani. Ama abi bak ona Hı. gerek yok. Masada duruyor dedim telefon. Ee, e? Kısa arkadaşın da tuvalete gitti. Mesajı bildirim geldi. Mesaj e? geldi yani telefona. telefona. Tamam. Telefonda açık duruyor yani gözüküyor. Şifre falan yok. Bakmaz mısın bakar mısın? Siz sen bakmam. Bak yemin ediyorum ben. Mesela ben de bakmam. Ben yani de bakmam. Ben şu tam bak küçükken yaşımda daha gençken bunları yaptım baktım da ama o biraz zamanla işte insanların özeline saygı duymak ve kendine güvenmekle ilgili. Ben bakmam mesela. Ya biraz ya da kişiler bağlı da de insanım. Kişiye de bağlı. Kişiye şey de bağlı. Hani acaba kimle konuşuyor şu nasıl, acaba ne konuşmuşlar gibi şey gibi değil. Siz evet evet böyle değil. Açarım bakarım kitap okuyorum. Evet Sen öyle şey değil. Yani. Hani bildirime baktım. Abi ve bak. Ve sonra benim aldattığını te... gördüm sallıyorum. Ya tamam aldatıyorsa da seni zaten çıkar bir yerden onu geç de. E, ben kendi, ben olsam ben tuvalete gitsem ve telefonum masada olsa döndüğümde. Kız arkadaşım benim telefonum inceliyor olsa ve ben bunu görsem veya sonradan duysam. Ben o kızdan soğurum abi. Bak çok ciddi bir ya soğurum. Öyle. Bu çok rahatsız edici bir şey yani. O yüzden ben donu yapmam karşımdakini. Yani... Ya. Abi, abi bir şey soracağım. Mesela baktın, oldu da baktın. Tamam mı? Çok önüne denk geldi. Bakmadın hatta önündeydi, gördün. Bunu da öğrendin, aldatıyormuş. Metalar mısın yoksa... Rolede <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak. Dur anlamadım lan. Dur ne demek istedi şimdi? <gülüyor> bir daha sonra. Bir aldın, aldattığını öğrendin. Bu bilgiyi metalayıp... E, direkt olarak yüzüne vurur musun? Yoksa rolü bozmadan devam edersin? Ee, rol ee, paslar mısın? Rol paslarım ve süründürürüm abi. Yani hani <gülüyor> tamam. çok net söylüyorum. Öyle beni aldattığını öğrensem birinin. <gülüyor> e, ya yani normalde şöyle süründürürüm. Şile çekmem de. hani Ne hali varsa ne yarrağı varsa görsün deyip. Bir küçük süründürürüm yani. Hangisi sensin Discord'taki? Ne oluyor o, lan? O ne demek lan? Oğlum bir sürü oldu. Zikra değil mi o belli? Bir tek o eksik abona koyayım. <gülüyor> Gitmiş. Aynı fotoğrafı koymuş. nikini değiştirmiş. Bu şeye benzedi. Cim muhabbeti yapınca böyle tribe girer ya herkes bir saat sonra. Arkadaşlar galiba geldiler falan. Ses gelmiştir. Konuşun bakayım. Düzeldi düzeldi. Heh. İşte konuşmayacaktın aslında. Tribe girecektik burada. Ya sonuç olarak ben böyle bir hack gücüm olsa kız arkadaşımın inciine boncuğuna bakmam abi. Yani ee, bence kişinin kendisine de büyük saygısızlık olarak düşünüyorum bunu. Şu yaşımda. Önceden yaptım oğlum işte Sub7'la, School bus mıydı neydi? Ammona koydum. Görüm musun monitörünü ters çeviriyordum ya. Neler yaptım yani. Bütün MSN loglarını aldım. Maillerini aldım ya bir bir ay iki ay resmen şey yaptım takip ettim oğlum ve helal olsun hiç de bir şey çıkmamıştı. Düşünsen abi kız arkadaşın seni aldatıyor aldattığını öğreniyorsun bir şekilde ama bunu da ona çaktırmaman gerekiyor geçerken ralan çiğ ah diyerek böyle yanından geçiyorsun. <gülüyor> ne diyor? Yine başarısız bir eser. Gülmüyoruz. Miden gülmüyoruz yani. <gülüyor> Bu türüyü geçerken o Ramazan'a İnşallah Ramazan kamera koyayım ya.